Soğumuş gibi bakıyorsun bana sanki Yoluna girer gözlerini açıp bak bir Seninle geçiyordu her güzel vaktin Korku geçicidir sevgi ise baki Soğumuş gibi bakıyorsun bana sanki Yoluna girer gözlerini açıp bak bir Seninle geçiyordu her güzel vaktin Korku geçicidir sevgi ise baki Parçalar dökülüyor gitgide kalbim dener Geçen gün aynı bir takvim Anlatmaktan kalmadı bir takatim Masama bir duble daha koy ve sakin Kesmedi oluyorum ciğerime katil Diyordular bu kadarı yeter be abi Ama gözlerinin verdiği sarhoşluğu tadınca hafif geliyordu yetmişlik Tansız saramıyorum yaraları Bu yüzden uçuruma sürüyorum arabamı Yaşıyorum bu sürede kafaları Bekliyorum hala aramanı Soğumuş gibi bakıyorsun bana sanki Yoluna girer gözlerini açıp bak bir Seninle geçiyordu da her güzel vaktim Korku geçicidir, sevgi ise paaki. Soğumuş gibi bakıyorsun bana sanki. Yoluna girer gözlerini açıp bak bir. Seninle geçiyordu ve her güzel vaktin Korku geçicidir, sevgi ise paaki. Karanlığa batırma artık bu günleri. Ararız ileride pişmanlıkla tümleri. Gittin de inan yüzüm bir kere gülmedi. Durmadan tütünle ne? Ver hadi dinle ve te ara beni sen Girmesin aramıza gediler Barışı getirelim savaş edip Her yeri yıkmak yerine be kafa denilen bir şey kanmadı elimde tut düşmeden aşağıya bütün sorunları da unutalım Artık fazla zaman geçti eldeki umutları çöpe atmaya elim atalım kusurları İlk de olsa olmuştuk bu konunun uzmanı Sen üzülürken bekleme benden susmamı Aramızdaki bu kesemez kaygı endişe umutsuzluklar Keskin olsa bile bir sustalı kadar